Size selam. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Ehaliyle çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım düşüncesi de aklınıza geliyor olabilir. Biz de bu düşüncenize birazcık katkı sağlamak istedik ve bugün Forum İstanbul Mediamarkt mağazasına geldik. Biz de bu ürünleri hazırlamanıza yardımcı olacak ürünleri tanıtmak için Mediamarkt mağazasındayız kravumuz katı meyve sıkacakları. Çocuğunuzu dışarıda meyve suyu aldığında içinde ne olduğunu bilmediğinizde birazcık tedirgin oluyor olabilirsiniz. Evde taze taze sıkılmış portakalınızı, mandalinanızı bu katı meyve sıkacaklarında sıkabilirsiniz. Tek tek ürün olarak ilerleyecek olursak ilk ürünümüz Philips'in HR1836 ürünü. 500 watt güçe sahip Philips. 1,5 litrelik bir kapasiteye sahip. Posa kabı aynı zamanda alüminyumdan oluşuyor. 2 yıllık da garantisi bulunuyor ürünümüzün. 2.73 gramlık da bir ağırlığı var. Ürün gördüğünüz gibi oldukça şık ve alan konusunda da size yer açacak bir ürün. Üst taraftan meyvenizi yolluyorsunuz ve bastırma suretiyle meyveniz buradan çıkıyor. Altında da bir posa kabı var. Temizlemesi oldukça kolay bir ürün. İkinci ürünümüz King markasının ürünü. Model adı KKM 1170. Bu ürünün biterek bir haznesi bulunuyor. Hemen yan tarafta gördüğünüz üzere bunu bu aşağıya koyduğunuz zaman meyve suyunuz buraya doğru akıyor. Aynı zamanda çok kolay da temizleyebiliyorsunuz. Hemen buradan böyle açtığınız zaman posa kabı bu içeride oluyor ve direkt çöpünüze dökebilirsiniz. Arka tarafında da gördüğünüz üzere burada birikiyor posalar. İki tane de ayarı bulunuyor. Yan tarafta yine göreceğiniz üzere bir ve iki olarak bu ayarlardan hızını da yükseltebilirsiniz. Üst taraftan meyvenizi koyduğunuzda bastırma suretiyle suyunuz akıyor ve taze bir meyve suyu elde etmiş oluyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten oluşuyor ve 4 yıllık da bir garantisi bulunuyor. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka ürünümüz ise Arzum'un ürünü R1060 modelinin ismi. Bu modelde de bir önceki modele göre bir tık daha küçük bir modelimiz. Hazne kabıda gördüğünüz üzere meyveleri birazcık daha küçük kesmeniz gerekiyor bu üründe. Yine iki tane ayarı bulunuyor güç ayarı ve 400 wattlık bir gücü bulunuyor. Buradan yine çok kolay bir şekilde açıp meyvenizin posasını alabilirsiniz. Ve temizlemesi oldukça kolay bir ürün. Paslanmaz çelik bu ürünümüz. Aynı zamanda alt tarafta da gördüğünüz üzere bu çıt çıtları oldukça sağlam. Yani üründe meyvenizi koyduğunuzda titremeler olduğunda herhangi bir kayma yapmayacaktır. Gayet sağlam bir ürün. Aynı zamanda yan tarafına da yine 1 litrelik bir sürahimiz bulunuyor. Bu sürahi yan tarafına koyduğunuzda meyveniz taze taze yine sıkınmış oluyor. İçerisinde bir de temizleme aletimiz var. Bunu da posasını çıkardığınız zaman burada bir demirimiz var. Alüminyum işte posanın durduğu yer. Gayet rahat ve temiz bir şekilde bu fırçayla orayı temizleyebilirsiniz. Böyle de güzel bir avantajı var. Geldik son ürünümüz olan Goldmaster'ın havayı GM 7252 modeline. Bu üründe 850 wattlık bir güç kapasitesine sahip ve 2 tane modu bulunuyor. Bir önceki modelimize göre birazcık daha katı meyve sıkacağını atabildiğimiz alan oldukça büyük. Arka tarafta posa haznemiz var. Burası 1 litreye kadar posa kabul edebiliyor. 1 litrelikte bir sürahisi bulunuyor. Gayet güzel bir yine paslanmaz çelikten oluşuyor. Posa kabında yanda bulunan klipsleri şu şekilde yukarıya kaldırarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Hemen böyle açtığımızda buradan posa kabı çıkıyor. Daha sonrasında böyle kolaylıkla takabiliyorsunuz. Ürünleri size kısaca tanıttık. Daha detaylı bilgi almak için Mediamarkt mağazalarına gelip ürünleri deneyebilirsiniz. Şimdi ise okullar için bir başka ihtiyaç olan tost makinelerine geçelim. ise tost makinelerinin olduğu reyondayız. Burada ihtiyacı yönelik tüm tost makineleri yer alıyor. Bütçenize uygun hangisi ise seçebilirsiniz. Çocuğunuzun sıcak sıcak tost yemesini istiyorsanız buradan dilediğinize bakıp deneyimleyebilirsiniz. Ekstra olarak da bir de ekmek kızartma makineleri gerçekten ben okula giderken en sevdiğim ürünler bunlardı. Hemen içine ekmeğinizi atıyorsunuz, salçanızı sürüyorsunuz, tereyağını sürüyorsunuz ve çok güzel bir kahvaltılık oluyor gerçekten. Buradan seçebilirsiniz. İsterseniz birazcık küçük, isterseniz daha büyük ekmek kızartma makineleri burada yer alıyor. Tost makinelerine gelecek olursak da gördüğünüz gibi boyut olarak, bütçe olarak hepsi farklı tost makineleri. Buradan istediğinize gelip deneyimleyebilirsiniz. Hepsinin farklı farklı teknik özellikleri ve kolaylıkları bulunuyor. Gerçekten oldukça güzel ve hayat kurtaran teknolojik ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Eminiz ki siz anneler ve babalar çocuklarınıza oldukça önem veriyorsunuzdur ve onların en iyisini hak ettiğini düşünüyorsunuzdur. MediaMarkt mağazalarında da onların beslenme çantalarında sağlıklı yiyecekleri olması için istediğiniz ürünü gelip deneyimleyebilirsiniz. Evet bugün Forum İstanbul Medyamarkt mağazasındaydık. Sizler için ürünleri kısaca deneyimledik ve tanıtmaya çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı esirgemeyin deriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Eğer daha fazla detayını inmek istediğiniz ürünler olursa yorumlarda belirtin, sizler için çekelim.